Sonra Kur'an'a baktım. Aaa, Kur'an yeterli. Allah ısrarla onun üstünde duruyor. Bilmeden çok büyük hata yapmışız. Kur'an'a ilaveleri kabul etmişiz. Çıkartmaları kabul etmişiz. Uydurma hadisleri kabul etmişiz. Aman Allah'ım dedim. Aman Allah'ım. Sonra Allah'a tövbe ettim. Kur'an'ın yeterliğini kabul ettim. Ondan sonra Allah yolumuzu açtı. İnşallah. Maşallah.